Herkese merhaba Mutlu İkici ben Sancaktepe Bizimtepe Aydos projesindeyiz yeni kiralık portföyümüz 2 artı 128 metrekareden oluşan üçüncü kattaki bir daire şimdi beraber gezeceğiz ama burası çok güzel bir site hem doğa hem de kalitenin içinde yaşamak istiyorsanız kesinlikle burada olmalısınız